Kendinize bir hedef belirleyin. Bu hedefe ulaşmak için çok çalışmanız gerekmektedir. Kendinize zaman ayırmamanız gerekir. Bir sürü şeylerden fedakarlık etmeniz gerekebilir. Belki bu hedefe ulaşmanız bir ömür alabilir. Sonuçta ben bunu başardım demenin zevkini yaşamda hiçbir şey vermeyecektir. Yaşamda başarılı insanların kendilerine ulaşılması zor hedeflere koyup o hedeflere ulaştığını hiç unutmayın. Unutulmaması gereken bir başka önemli konu, herkesin vazgeçtiği yerde hedefine ulaşmaktan vazgeçmeyip yoluna devam edenlerin bu hedefe ulaşabildiğidir. Asla vazgeçme. My Life Danışmanlık 0533-373-8123 Kendinizi...